f eşittir 9 eksi x kare. gx eşittir 5x kare 5 çarpı x kare artı 2x artı 1. Bizden f artı g x'i bulmamız isteniyor. Başlangıçta biraz değişik gelebilir. f artı g x'in aslında f artı g x'e eşit olduğunu bilmek, bu problemi çözmemize yardımcı olacak. f artı g'yi diğer ikisinden oluşan yeni bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. Bu şekilde baktığımızda bu fonksiyonları toplamak yeterli olur. fx, 9 eksi x kare olarak tanımlanmış. Ve de 5 x kare artı 2 x artı 1 olarak gösterilmiş. Bu iki fonksiyonu topladığımızda sonuç, buraya yeniden yazıyorum, fx kısmı 9 eksi x kare, sarı renkle bir artı ekliyorum buraya, artı gx bölümü var değil mi? 5 x kare artı 2 x, artı 1. Bunu biraz daha sadeleştirebiliriz. Önce parantezlerden kurtulalım. Bu da 9 eksi x kare artı parantezin başındaki işaret artı olduğu için uğraşmamıza gerek yok. Artı 5 x kare artı 2 x artı 1. Şimdi burada 2 tane x kareli terimimiz var değil mi? 5 x kare var, bir de eksi x kare var. 5x kare eksi x kare ne edecek? 4x kare eder. İkisini birleştirdiğimizde 4x kare elde ettik. Birinci dereceden sadece bir tane terim var. O da 2x. O zaman artı 2x dedik. İki tane de sabit terimimiz var. Sıfırıncı dereceden terim de diyebiliriz. 9 ve 1 var. 9 artı 1 de 10 eder. Ve işlemimiz bitti f artı gx eşittir 4x kare artı 2x artı 10. Bu fonksiyon fx ve gx'i toplayarak oluşturduğumuz yeni bir fonksiyon.